30,24'ü virgül 24'ü 0 virgül 42'ye böleceğiz. Videoyu durdurarak önce bu işlemi kendi başınıza yapmayı denemenizi öneririm. Bu işlemi değişik şekillerde yapabiliriz. Bunu 30 virgül 24 bölü 0 virgül 42 şeklinde yazabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer bu sayıların ikisini de aynı sayı ile çarpar veya bölersek, işlemin sonucu değişmez. Söylediğimi daha iyi anlatmaya çalışayım. Bu bölme işlemini 30 virgül 24 bölü 0 virgül 42 olarak tekrar yazabiliriz. Bunu kesir olarak yazabiliriz. Biliyoruz ki eğer bir kesrin payını ve paydasını aynı sayı ile çarparsak veya bölersek, bu kesrin değeri değişmez. Paydayı tam sayı yapmak için neyle çarpabiliriz? 1-2 kez 10 ile çarpabiliriz. Yani 100 ile çarpabiliriz. Bunu yapalım. Paydayı 100 ile çarptık. Kesirin değerinin aynı kalması için payı da 100 ile çarpmalıyız. Yani aslında 100 bölü 100 ile çarpmış oluyoruz. 100 bölü 100 de aslında 1'dir. 1 ile çarptığımız için, kesirinin değerini değiştirmemiş oluyoruz. 30,24'ü 100 ile çarparsak ondalık noktası 2 basamak sağa kayar. Pay 3.024 olur. Ondalık işaretini soruyorsanız artık burada. Sayının sonuna geldi. 0,42 ile 100'ü çarparsak ondalık işareti yine 2 basamak sağa kayacak. Payda 42 olacak. Yani bu 3024 bölü 42 ile tam olarak aynı şeydir. Burada da virgülü 2 basamak sağa kaydırabiliriz. Eğer bunun ondalık işaretini 2 basamak sağa kaydırıyorsak, bunun ondalık işaretini de 2 basamak sağa kaydırmalıyız. Virgül artık burada olacak. Bunu 3024 bölü 42 olarak düşünebiliriz. Bunları silelim. Bu işlemi nasıl yapabileceğimizi biliyoruz? Şimdi adım adım gidelim. 3'te kaç tane 42 var? Yok. Bir sonraki basamağa gidelim. 30'da kaç tane 42 var? O da yok. Bir sonraki basamağa gidelim. 302'de kaç tane 42 var? Her zaman olduğu gibi çok basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölmek ustalık kişi. Ama ben sizin bu konuda ustalaşmaya başladığınızdan eminim. Bu yaklaşık olarak 40, bu da yaklaşık olarak 300. 300'de kaç tane 40 var? 30'da kaç tane 4 var? 7 tane. 7'yi deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? 7 çarpı 2, 14. 7 çarpı 4, 28, artı 1, 29. Şimdi çıkartabilirim. Burada yandaki basamaktan borç almamız lazım. Eğer 3 tane yüzlükten 1 tane yüzlük alırsam, burada 2 tane yüzlük kalır, burası 200 olur. 0 tane onluk vardı, şimdi 10 on tane onluk oldu. Ancak bu 10 on tane onluğun bir tanesine ihtiyacım var. Burada 9 tane onluk kaldı. Burada da 12 tane birlik oldu. 12 eksi 4, 8. 9 eksi 9, 0. 2 eksi 2, sıfır. Kalan 42'den daha küçük. Yani 7 doğru sayıymış. 302'nin üstüne çıkmadan, mümkün olan en yüksek 42 adetini bulmuşuz. Şimdi bir sonraki basamağı aşağıya indirelim. 84'te kaç tane 42 var? Sanırım bu çok basit dediğinizi duydum. Evet, 2 kere var. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. Çıkaralım. Kalan yok. Yani 3024 bölü 42 ile 30,24 bölü 0,42 aynı şey. Ve bu işlemin sonucu 72. Buraya yazalım. Bu 72'ye eşit. Buraya da yazalım. Eşittir 72.